Gençler selamlar ben Sevmeyli Hoca Sevmeyli Hoca Matematik kanalındasınız arkadaşlarım Metin Yayınları Modern Matematik adlı çalışma kitabının sevgili kardeşlerim çözümlerini yapmaya devam ediyoruz videoya abone olduysan ve bu videoyu beğendiysen çözümlerimize geçebiliriz orantı problemlerinin üniversiteliğim testinin ikinci testinde kalmıştık sevgili arkadaşlarım dilerseniz gelin hep beraber çözümlere başlayalım şimdi arkadaşlarım bize ilk soruda demiş ki Sayit görme ile ilgili test çalışması yaparken 16. yüzyılda Benito Valdez tarafından hazırlanan farklı büyüklüklerde yazılmış cümlelerin cetvel üzerindeki uzunluğuna göre görme derecelendirilmesi yap yapıldığını görmüştür. Aşağıda Benito Valdez testine göre Sayit'in hazırladığı bir test verilmiştir. Şimdi bakın burada 0 ile 12 aralığı mutluyken gülen tek canlı insandır yazılıyor. 2 ile Burada bakın şurası 10, 10 ile 11 arasında 3 eşit parçaya bölünmüş Birazdan söyleriz bunları 60.000 Türkçe sözcük vardır gibi sevgili arkadaşlarım 8 tane cümle var Cümlenin uzunluğu ne kadar kısay ise gözün keskinliği o kadar artar. Görme keskinliğinin ölçüsü okunabilen cümlenin cetveldeki uzunluğunun çarpma işlemine göre tersidir. Sadece birinci cümleyi okuyabilen bir kişinin görme keskinliği 1 bölü 12'dir denilmiş. Bakın görme keskinliğinin ölçüsü okunabilen cümlenin cetveldeki uzunluğunun çarpma işlemine göre tersi deniliyor. Tamam. Şimdi... Birinci cümle şurası mutluyken gülen tek canlı insandır. Bunun 0 ile 12 aralığındaki uzunluğu 12. 12'nin çarpma işlemine göre tersi de 1 12 ise tamam biz bu olayı kaptık demektir. Şimdi devam edelim. Said eşit aralıklı cetvelle hazırladığı testi arkadaşları Ayşe ve Mahmut'a e, uygulamıştır. Ayşe testte 5. cümleye kadar okuyabiliyorken Mahmut 3. cümleye kadar okuyabilmiş. Şimdi Ayşe 5. cümleye kadar okumuş. Ayşe'nin gözleri çok daha keskin. Ee, Mahmut ise sevgili arkadaşlarım 3. cümleye kadar okuyabilmiş Pekala Buna göre Ayşe'nin görme keskinliğinin Mahmut'un görme keskinliğine oranı kaçtır diye soruluyor Hemen şunu yapacağız bakın Ayşe'nin ee, keskinliğini bulacağız 5. cümle 5. cümle arkadaşlarım hangisi? 1, 2, 3, 4, 5 şu Ve 5. cümle şu kısımla bakın Şurası arası Şimdi şu kısma bakalım 4'ten 8 tam 1, 2, 3 parçaya ayrılmış. 2 bölü 3. Yani sevgili arkadaşlarım 8 ile 4 arası 4'tü ya. 4'ün üzerinde bir de 2 bölü 3 eklemişiz. Bu Ayşe'nin keskinliği ee, değil. Şu Ayşe'nin keskinliği. Çarpma işlemine göre tersini alıyoruz ya. Pekala. Bunu bir hesaplayalım. 4 kere 3 12 yapar. 12'ye 2 eklediniz. 14. Yani 1 bölü 14 bölü 3. Bu da eşittir. 3 bölü 14 yapacaktır arkadaşlarım. Tamam. Bu cepte. Şimdi Mahmut'unkine geçelim. Üçüncü cümleydi. 3 cümle hangisi? Bu. 3 Üçüncü cümlede şu kısımla neresi arası Burası arası Şimdi biz ne yapacağız Ondan 2 artı 2 bölü 3'ü çıkaracağız arkadaşlar Neden 2 bölü 3'ü çıkarıyoruz Çünkü gene bakın 3 eşit parçaya ayrılmış 2 tane ilerlenmiş burada Ondan 2'yi çıkardım 8 eksi 2 bölü 3 diyeceğiz 8 kere 3 24 24'ten 2'yi çıkardım 22 bölü 3 Tabii ki bunun Mahmut'un görme keskinliğini bulmak için de 1 bölü 22 bölü 3 diyeceğiz Ters çevirip çarparsak 3 bölü 22 olur Şimdi bizden istenen şu Ayşe'nin görme keskinliğini yani şunun şuna oranı istenmiş. Hadi biz bunları bir güzel bölelim. 3 bölü 14'ü 3 bölü 22'ye bölerseniz buradaki 3'ler birbirini götürecektir. Ters çevirip çarparsanız 22 bölü 14 gelir. Bunu da sadeleştirirsiniz bir güzel. 11 bölü 7'nin ta kendisini bulursunuz. Yani birinci sorumuzun cevabı böylelikle Bursa Bursa seçeneği olmuş olur. İkinci soru için sağ taraftayız. Dünyaca ünlü bir otomobil firmasının 2015 ve 2021 yıllarında elde ettiği gelirler aşağıdaki gazete haberlerinde verildiği gibi olmuştur. Habere göre bu şirketin 2021 yılındaki geliri 2015 yılındaki gelirinin kaç katıdır diye sorulmuş. Şimdi şöyle düşüneceğiz. Yıl bazlı söylemiş, yıl bazlı söylemiş ve bize diyor ki kaç katıdır diye sorulmuş. 2021 yılındakine bir bakalım arkadaşlar. Şimdi her 45 saniyede 73 bin dolar öteki de her 9 dakikada 73 bin dolar bir kere yıllar eşit yani 2021 yılıyla 2015 yılı içerisinde aynı dakika veya aynı saniye e, var Ya yani süreleri aynı saniye ve aynı dakika ve aynı saat ve aynı gün zaten tamam mı dolayısıyla ben diyeceğim ki birisi 9 dakika birisi 45 saniye olarak verilmiş ya 9 dakika demiş, demek 9 çarpı 60 saniye demek ve diğeri de 45 saniye demek. Şimdi birisi bu kadar yani 9 çarpı 60 saniyede 73 bin dolar kazanıyorken öteki de sevgili arkadaşlarım 45 saniyede 73 bin dolar kazanıyor. Şimdi biz biz şunu yapacağız kaç katıdır diye sorulmuştu ya 45 saniyeyi 9 çarpı 60 saniye biçimine çevirebilir miyiz bunu düşünelim. Anlaştık mı? Bir kere 9 çarpı 60 saniye demek 9 çarpı 5 çarpı 12 saniye demek. Bakın 9 60 neydi? 5 kere 12. E şimdi 9 kere 5'te 45 yapar. 45 çarpı 12 saniyede 73 bin dolar. Diğeri de sadece 45 saniyede 45 saniyede 73 bin dolar yapıyor değil mi? O zaman arkadaşlarım ben bunu 12 ile çarparsam bunu da 12 ile çarparım ki 12 çarpı 45 saniyede 12 çarpı 73 bin dolar. 12 çarpı 45 saniyede 73 bin dolar kazandığını görürüz. E kaç katıdır diye sorulmuştu. Şu şunun kaç katıdır yani 2021-2015'in kaç katıdır diye soruluyordu. O zaman ben bunu buna böleceğim. E bunu buna oranlarsanız arkadaşlar elinize sadece 12 kalır. Demek ki 12 katıdır diyeceğiz. Doğru cevabımız denizi seçeneği olacaktı. Geçiyorum 3. sorumuza. Kazandığı üniversitenin İngilizce yeterlilik sınavına girecek olan İlknur bu sınava hazırlanmak için ilgili kitabı alıyor Bu kitaptaki anlamını bilmediği tüm kelimeleri tespit eden İlknur ilk gün belirli sayıda kelime ezberleyip bundan sonraki her gün bir önceki günden 5 tane fazla kelime ezberleme kararı almıştır Yani ilk gün arkadaşlarım 2 tane kelime ezberlediyse 2. gün x artı 5 tane 3. gün x artı 10 tane diğer günler iki artı 15 diye gidiyor arkadaşlarım ve son gün artık kaç gün sürdüyse ona göre bir şey yazacağız oraya. İknur nur planladığı gibi çalışmasını tamamlarsa eğer günde 35 kelime ezberlemiş olur. İknur'un nurun ilk günden ezberleyeceği kelime sayısı kelime ezberlemek için geçireceği gün sayısından fazla olduğuna göre. Yani kelime ezberlemek için geçireceği gün sayısında ekstradan bilmiyoruz. İknur'un nurun ezberleyeceği kelime sayısı en fazla kaçtır diye sormuş. Şimdi bakın arkadaşlarım şuna birinci gün buna ikinci gün buna üçüncü gün derseniz buna dördüncü gün diye devam edersek. Dikkatli dinliyorsunuz 1 için x artı 0 var burada 2 için x artı 5 var 3 için x artı 10 var 4 için x artı 15 var ve dikkatli dinliyorsunuz şöyle diyeceğiz 1 için 1'i 1 azaltın 0 5 ile çarpın 0 2'yi 1 azaltın 1 5 ile çarpın 5 3'ü 1 azaltın 2 5 ile çarpın 10 4'ü 1 azaltın 3 5 ile çarpın 15 ve ben diyorum ki toplam bu ezberleme süresi n gün sürsün. Eğer n gün sürecekse x artı n'yi biraz azalt n-1 5 ile çarp 5 çarpı n-1. Demek ki son gün bu kadar kelime ezberlemiş diyeceğiz. Tamam ve burası da hangi gün olacak Eninci gün olacak. Pekala şimdi arkadaşlar. Şöyle bir şey yapalım sizle Burada kaç tane x var en, en gün sürdüğüne göre N tane x var Yani ilk nurun toplamda ezberlediği kelime sayısını Bulabilmek için n ile eksi çarpıyorum Artı Şimdi şunları toplamamız gerekiyor 5, 10, 15, 20, 25 diye 5n-1'e kadar toplamamız gerekiyor Bunları nasıl toplayacağız Burada şu hariç olduğuna göre N-1 tane terim var Terim sayısı bölü 2 çarpı Son terim 5n-5 -5. Bakın şurası İlk terim 5 Son terim artı 2 terim Yani eksi 5'te artı 5'tekiler burası kalır Demek ki benim toplamda ezberlediğim kelime sayısı N çarpı x artı N eksi 1 bölü 2 çarpı 5 N diyeceğim arkadaşlar Tamam Toplamda ezberlediğim kelime sayısı bu benim Peki şimdi Ben toplamda ezberlediğim kelime sayısına göre Ortalama 35 tane kelime ezberlemişim ya Bunu nasıl bulurum Tabii ki hocam şöyle bulursunuz x artı n 1 bölü 2 çarpı 5 ne demiştik toplamda ezberlenilen kelime sayısına ben bunu eğer gün sayısına bölersem ortalama 35 tane kelime ezberlediğimi görürüm bu n'yi alalım 35'in yanına atalım şu şekilde olsun daha sonrasında ise ben bu ifadenin her iki tarafını n'ye böleyim bakın n gitti çarpım durumunda olduğu için şuradaki n'yi götürsem yeter buradaki N' de gitti ve böylelikle 2 çarpı x 2x artı N 1 çarpı 5 bölü 2 eşittir 35 olacaktır. 2'yi de karşıya çarpım olarak gönderecek olursanız 2x artı 5n 5 eşittir 70 yapar. Eksi 5'i de bu tarafa gönderin 2x artı 5n'e eşittir 75 gelir. Şimdi burada n ve x için hangi ihtimaller mevcut burayı iyi dinliyorsun. N sayısı eğer 15 olursa 5 kere 15 75 olur. X'e de ne kalır? 0. En küçük değerini bulduk x'in. Ve sevgili arkadaşlarım ilk gün ezberlediği kelime sayısı x toplam ezber yaptığı gün sayısı olan n'den daha büyükmüş bunu da unutmuyorsunuz. E x şu an neden küçük. 2 ile 5 aralarında asal olduklarında şurayı 5'er 5'er artırıyorsunuz. Burayı da 2'şer 2'şer azaltarak giderseniz eğer sayılar bulursunuz. 5 kere 2 10, 5 kere 13 65, topla 75 sağlar. Demek ki ben burayı yine 5 artıracağım 10 burayı 2 azaltacağım 11 bakın 2 kere 10 20 5 kere 11 55 topla yine 75 sağlar 2 azalttım 9 5 azalttım 15 ve sevgili arkadaşlarım 15 9'dan büyük olduğuna göre ben bunu alabilirim n ve x gördüğüm yere Peki hangisini alacağız? Bize şunun en büyük fazla değeri sorulmuştu. Şuradaki ifadenin en büyük değeri sorulmuştu. Ben buradaki ifadenin en büyük değerini bulma, bulabilmem için hem n ve x'i burada birbirine yakın seçmem gerekiyor hem de n'yi burada daha büyük bir sayı seçmem gerekiyor. E burada saymaya devam ettiğim zaman burası 7 burası 20 diyeceğim. E n küçülecek ve bunlar birbirinden uzaklaşacakları için demek ki ben bunu kabul edeceğim n ve x gördüğüm yere. O halde gelin, o halde gelin. Biz sevgili arkadaşlarım şunu yapalım, şunu yapalım. X gördüğümüz yere 15, N gördüğümüz yere 9'u yapıştıralım. N 9'du, X 15'ti. N 9 olduğu için N eksi 1, 8 yapar. Bölü 2 çarpı 5 N'de sevgili arkadaşlarım 5 kere 9'dan 45 yapacaktır. Cevap bu. 8, 9 kere 15 kaç yapar? 135 8'i 2'ye böldüm 4. 4 kere 45 180 yapar. İkisini toplarsanız 315 gibi bir cevapla karşılaşırsınız. Bu da C seçeneğinde mevcut olduğundan cevabımız C diyeceğiz. Devam ediyorum 11. sayfamda 4. sorumla. Ali 10 dönümlük arazisi için 46 gün yetecek kadar sulama havuzu yapmıştır. 10 dönümlük bir arazi var ve 46 gün yetecek kadar bir sulama havuzu var. 10 gün sonra arazisine sınır olan 5 dönümlük bir arazi satın alan Ali, arazinin sulamasını aynı sulama havuzundan yapmıştır. Ali, araziyi satın aldıktan sonra dönüm başına kullandığı su miktarını 1 bölü 5 oranında düşürdüğüne göre kalan su arazilere kaç gün yeter diye sorulmuş. Şimdi gençler, bizim elimizde 10 dönümlük bir arazimiz vardı ve bu araziyi ben, 46 gün boyunca Sulayabiliyordum Daha sonrasında bize demiş ki 10 gün sonra artık 46 günlük bir su yok Bizim elimizde Ne kadar bir su var Hala 10 dönüm bir arazimiz var Ve 36 gün boyunca Yetecek kadar bize Sulama havuzunda su var Değil mi Şimdi 10 dönümü 10 dönüm için 36 gün yetiyor Ama biz 5 dönümlük daha arazi satın aldık Ali zengin Tamam mı? Böylelikle 15 dönümlük bir arazisi oldu. Komşu bir arazisi ve onu da aynı suyla sulamayı düşünüyor. Şimdi tabi doğal olarak 10 dönüm için 36 gün yetiyorsa 15 dönüm için 36 gün yetmeyecek. Bunu nasıl karar veririz? Şöyle 10 dönüm için 36 gün boyunca yetiyorsa 360K'lık bir suyumuz var diyelim. 36 ile onu çarptım. Bu 15 dönümü ne kadar götürür? Bunu hesap etmek için de böleceğiz arkadaşlar. 360'ı 15'e böleceğiz. Peki bölelim hocam. 360'ı 15'e bölerseniz 24 gelecektir. Demek ki 24 gün yetecekmiş artık. Ama şöyle de bir durum var. Su miktarını yani dönüm başına kullandığı su miktarını 1 bölü 5 oranında düşürmüş. Yani bu ne demek? 1 bölü 5 oranında düşürmek demek. Artık artık ben bu 24 gün kullanacağım suyu her gün 4 bölü 5 oranında kullanacağım diyor. Ve arkadaşlarım bu da süreye etkisi ne olur? 5 bölü 4 kat arttırır bu süreyi. Yani 24'ü ben 5 bölü 4 ile çarparsam cevabı bulacağım. Bakın tekrar ediyorum. 1 bölü 5 oranında düşürmek demek 5'ten 1 bölü 5'i çıkarırsan pardon özür dilerim 1'den 1 bölü 5'i çıkarırsan neden çünkü 1 olarak tam olarak kabul ettik her gün 1 miktarda suluyordu e bunun 1 bölü 5 kadar sulayacağız 1 bölü 5'i kadar az sulayacağız artık 1 kere 5 5 1 çıkardın 4 bölü 5 yapar 4 bölü 5 miktarında sulayacağız diyor artık e bu da süreye etkisi ne olur az su kullanırsan sulayacağın süre uzar. Ne kadar uzar? Ters orantılı olduğu için 5 bölü 4 katına çıkar. Demek ki 24'ü 4'e böldük 6. 5 kere da bize 30 cevabını verir. Dolayısıyla cevabımız da edir nedir diyebiliriz. Ve devam ediyorum 5. sorumla. Üniversite sınavına hazırlanan Esma'nın pazar günü sabah çözdüğü Türkçe ve matematik soru sayıları sırasıyla 2 ile ters, 3 ile doğru orantılı. Şimdi Türkçe var, matematik var, 2 ile ters orantılıymış. 3 ile de doğru orantılıymış yani ben burayı 3K diyeceğim buraya da K bölü 2 diyeceğim tamam mı Türkçe soruları K bölü 2 matematik soruları 3K tane çözmüş Aynı gün akşam 280 Türkçe ve 35 matematik sorusu daha çözülmüş yani artı 280 tane Türkçe çözmüş ve artı 35 tane matematik sorusu çözmüş Esma'nın pazar günü çözdüğü Türkçe ve matematik soru sayıları sırasıyla 2 ile doğru 3 ile ters orantılı olmuş bu sefer 2 ile doğru orantılı olmuş 3 ile ters orantılı olmuş arkadaşlarım. Tamam. Esma pazar günü toplam kaç tane matematik ve Türkçe sorusu çözmüştür diye soruluyor. Şimdi son durumda şu şundan daha fazla olduğunu görüyorsunuz. 2A'ya A bölü 3. Ve kaç katı arkadaşlarım? Ee, A bölü 3'ün 2A 6 katı. Bakın bunu 6 ile çarparsanız çat çat gider 6 katı. Demek ki ben çözdüğü toplamda Türkçe sorusunun çözdüğü toplam matematik sorusuna oranının 6 olduğunu biliyorum. Madem 6 Diyeceğim ki K bölü 2'ye 280 eklemiş Bunu da 3K'ya 35 ekleyip Oranlayınca 6 gelmiş diyeceğim E çok güzel soruyu neredeyse bitirdik K bölü 2 artı 280 Eşittir İçler dışlar yapıyorum Bununla çarptım 18K artı 35 kere 6 Bu da 210'un ta kendisi yapar Şunu şu tarafa fırlattınız ne geldi 280'den çıkardık 70 eşittir 18k eksi k bölü 2 dedik tamam mı 2 kere 18k 36k bir tane k çıkardım 35k bölü 2 her iki tarafı 35'e böldünüz çat çat gitti burada 2 kaldı 2 kere 2 4 yapar demek ki k kaçmış 4'müş arkadaşlar Bize ne sormuştu Esma'nın pazar günü toplam kaç tane matematik ve türkçe sorusu çözdü 280 burada çözmüştü. 35 de burada çözdü. 315 yaptı mı? Artı K4'tü. 3 kere 4 12. K4'tü. 4 bölü 2 2. Demek ki bu kadar çözmüş diyeceğiz. 315'in üzerine 14 eklerseniz 329 cevabını bulursunuz. Bu da bize Bursa seçeneği de verilmiştir deriz. Gönül rahatlığıyla da biz bu cevabı işaretleriz gençler. Ve tabi devam ediyoruz 6. sorumuzda. Güzel soruydu. Aşağıda şekil 1'de gösterilen kırmızı, sarı ve mavi kumaşların uzunlukları sırasıyla 3, 4 ve 10'la orantılı. Bu kumaşlar şekil 2'de gösterildiği gibi üst üste konulup kırmızı kumaşın sol kısmında kalan parça sağ kısmında kalan parçanın iki katı olacak şekilde kesiliyor. Bakın. Kırmızı kumaşın sol kısmında kalan parça değil mi? Yanlış okumadık. Ee, kırmızı kumaşın sol kısmında kalan parça sağ kısmında kalan kumaşın iki katı. Yani şurası 2K burası K arkadaşlarım. Olacak şekilde kesilmiş Kesim yapıldıktan sonra parçalar tekrar ayrıldığında Sağ tarafta kalan kırmızı sarı ve mavi kumaşların uzunlukları Sırasıyla en küçük hangi doğal sayılarla ters orantılıdır diye soruluyor Şimdi öncelikle 2K'ya K diye ayrıldığına göre e, Bunlar da kırmızı sarı mavi zaten bu şekildeydi 3K, e, 4K, burası da 10K Tamam Biz bunu aslında nereden kesmişiz göstereyim mi size Şuradan kesmişiz bakın Hop şöyle bir kestik Şimdi şurası 2K'ydı Hemen gösterelim. Şurası 2K'ydı. Şurası K'ydı. E burası da 2K'dır. Burası da 2K'dır. Demek ki buraya ne kalır? 2K. E buraya ne kalır hocam? Burada da 8K kalır. Şimdi doğru orantılı olduklarını bulduk. K, 2K ve 8K. Yani 1, 2 ve 8 ile orantılı. Acaba hangi sayılarla ters orantılı diye düşüneceğiz. 1, 2, 8 ile orantılı olanlar hangi sayılarla ters orantılıdır? Bizim bunu şimdi görmemiz şart arkadaşlar. Peki bakalım. Doğru orantıyı, doğru orantıyı ters orantıya nasıl çevireceğiz? Bizim için en önemli kısım şimdi bu. 1, 2 ve 8'in en küçük ortak katını buluyorsunuz. 1, 2 ve 8'in en küçük ortak katı 8'dir arkadaşlar. O zaman bu 8 ile, bu 4 ile bakın 1 kere 8, 8 yapar. 2 kere 4, 8 yapar. 1 kere 8, 8 yapar. Demek ki sevgili arkadaşlarım ters orantıya çevirdik artık. Ee, kırmızı parça 8'de sarı parça 4 ile. Mavi parçada 1 ile ters orantılıdır. Yani cevap 8-4-1. Doğru cevabımız Bursa seçeneği olacak dedik ve geçtik son sorumuza. 7. soru. Aşağıda bir otomobil çalıştırıldığında araçtaki benzin miktarını gösteren gösterge ve göstergenin altında sabit V hızıyla aracın gideceği mesafe verilmiştir. Aracın deposu tamamen doluyken depodaki benzinin yarısı bitene kadar V hızıyla diğer yarısı bitene kadar 2V hızıyla hareket ediyor. Aracın deposundaki benzin bitene kadar araç toplam 990 km yol gitmiş. Aracın hızıyla gideceği mesafe ters orantılı olduğuna göre A kaçtır diye sorulmuş bize. Peki şimdi arkadaşlar aracın deposunun tam doluyken depodaki benzinin yarısı bitene kadar V hızıyla gitmiş. Yani arkadaşlar ee, tamamı doluyken ilk yarısını şurayı V hızıyla gitmiş. Buradaki benzini de 2V hızla Hareket ederek harcamış bitirmiş ve toplamda 990 kilometre yol gidilmiş. Bize de demiş ki aracın hızıyla gideceği mesafe ters orantılı. He şimdi o zaman şöyle diyebilir miyiz? Şuradayken V iken 2x kadar yol aldıysa buradayken x kadar yol almıştır. Hızını arttırmış. Daha fazla yol gitmesini bekliyoruz aslında ama hızı arttığı için daha fazla benzin harcayacağı için daha az yol gitmiş. Neden ters orantılıyken 2 e x dedik çünkü ters orantılı Bakın çarpın v kere 2x 2vx 2v kere x 2vx Ters orantılı Tamam e Toplam ne kadar yol alınmış 2x artı 3x Ve bu 3x neye eşitmiş 990'a eşitmiş O zaman x kaçtır 330 mudur Şimdi Çok güzel x 330 iken Aracın hızıyla gideceği mesafe ters orantılı olan a kaçtır Şimdi a için Görseli kullanacağız arkadaşlar. A için ben bu görseli nasıl kullanırım? Diyor ki bize biz bu aracın deposu boş olduğu kısım şurası. Ve ben şuradan şuraya kadar V hızıyla gelmişim. Doğru mu? Ben burada toplamda ne kadar e, sevgili arkadaşlarım yol almıştım? X'i 330 buldum. 2 kere 330'dan normal şartlar altında şurada 660 km yol almamız gerekiyordu. Tamam mı? Şurada 660. E madem öyle burada da 660 kilometre yol alacağınızı düşünüyor bu araç aslında. E niye? Çünkü benim hızım burada hala V. Ve araç diyor ki sen diyor V hızıyla gitmeye devam edersen toplam bu kadar yol alırsın. Yani 660, 660 daha 1320 km yol alacaksın sen diyor. Ve ben normal şartlar altında şurası 660 iken, zaten ben depomdaki benzini bu kadar azaltmışım. Yani Yarım deponun 3'te biri kadar yani 660'ın 3'te biri kadar 220 kilometre zaten sevgili arkadaşlarım ben gideceğim mesafeyi azaltmışım yani geriye 1100 kalır bu da bize Ceyhan seçeneğini verir demek ki araçta diyor ki sen diyor bu hızda gidersen 1100 kilometre daha yol alacaksın demek istemiş aslına bakarsanız doğru cevabımız da Ceyhan'dı evet Arkadaşlarım üçüncü testte görüşürüz. Sizleri seviyorum. Hoşçakalın, sağlıkla kalın ve tabii ki bol bol matematik çalışmaları lütfen unutmayın.